Öncelikle selamlar, iyi yayınlar. Abi çok teşekkürler. Sesin bir anda bir patladı da. Ee, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, ee, şimdi ben... aslında bunu e, soru-cevap şeklinde götürmek daha mantıklı olur ama ben önce bir e, giriş yapayım bu konuya. Şimdi bu izlediğiniz <gülüyor> arkadaş, bu e, gördüğümüz arkadaş, evet. hani diyor ya, benim için kimsenin özel diye bir şey yoktur. Herkesi hackleyebilirim. Böyle bir e, dünya yok. Evet abi. Şimdi bu, bu neredeyse imkansız bir durum. Hatta e, ya şöyle onun kademe kademe işleyen şeyleri var. Ya şu günümüz esnasında yapılabilecek hack e, sosyal mühendislik dediğimiz tarzda olur. Ya ben bir hacker değilim, e, bir e, web developer'ım ama e, geçmişte siber güvenlik alanlarında çalıştım. Yani benim bilgilerim buraya da dayanıyor. Ya yani bilgim var. Hah. Peki, ee, söylediklerinin ne kadarı gerçeğe dayanıyor? Ne kadarı dayanmıyor? Ya gerçek olan kısımları var. Onu e, inkar etmiyoruz ama yani en baba hacker'ım diyen adam gelse bile telefonumu aynı yere koyayım. Ya yani mümkün değil hackleyemez. O ha, anladım. Ciddi... Öyle bir hikaye yok diyorsunuz yani. Ya dediğim gibi kademeleri var bu işin. Aha. Yani aynı ağ üzerinde olması gerekiyor. Telefonun senin, e, ya sana bir program göndermeden özellikle Android cihazlarda herhangi bir program göndermeden, herhangi bir APK ya da exe dosyası göndermeden e, senin cihaza erişimini mümkün değil alamaz. Çünkü bütün yazılımların kendi içlerinde firewall ya da koruma dediğimiz alanlarında e, programdan izin alması gerekiyor. Peki benim yani, mesela bir... Kişi tarafından bir hacker tarafından sallıyorum herkes bilgilensin diye soruyorum. Biri tarafından hacklenebilmem için illa bir açık vermem gerekiyor mu? Yani ben açık vermediğim sürece hacklenmez miyim mesela? Bir APK e, linkine tıklamadığım sürece, e, senin az önce dediğin gibi aynı ağa bağlanmadığım sürece yani karşının eline bir koz vermediğim sürece benim hacklenmem e, imkansız mı? Ya şöyle im imkansız dediğimiz olay şurada. Bütün mesele uygulamadan gelen sana, yani uygulamanın içerisine import edilmiş bir virüsün senin bilgilerini alabilecek ya da telefonun kontrolünü ele geçirebilecek şeylerle yapabilir. Başka türlü yapamaz. Yani aynı ağda olman da bir problem teşkil etmez. Sadece aynı ağda bulunduğun şeylerin adamın en fazla yapabileceği durum şudur. E, modemin, bağlı olduğun modemin o anda bağlı olan cihazların Mac adreslerini, e, seri numaralarını vesaire bu tarz şeyleri görebilir. E, oradan da artık cihazına ulaşabilir. Aha. Cihazdan sana gönderim sağlayabilir. Sa i̇şte dediğimiz olay sosyal mühendisli mühendisliğe giriyor. Yani birebir etkileşim içinde olmadan... ...öyle e, bilmediğin link... ...ya da e, bilmediğin bir uygulama... E, ...bir önceki videoda izlediğimiz gibi şey vardı. E, Tepki kalıyor işte, musunuz çok dikkat etmedim başlığına. Bir öncesiydi aa, bundan aa, bir öncekiydi. Evet. Orada da mesela uygulamanın işte e, hilesi var. İşte açık kaynaklı işte diyor vesaire şurası açık burası açık uygulamalar. Bunlar hepsi bir sosyal mühendislik zaten. Çünkü günümüzde artık hack olayı o kadar çok eskisi gibi kolay ve basit değil. Şöyle durumlar var e, spam e, sahte daha doğrusu e-posta gönderimleri oluyor, işte Türk Telekom'dan geliyor, faturanızı için ödeyin diye. birebir bir sitenin tasarımını ayarlayıp size kendi kurduğu e, webhost'a ve kendi kurduğu URL adresine seni yönlendiriyor. Sen de sanki gerçekten Türk Telekom faturası ödüyormuşsun gibi, e, sponsor almadık bu arada. <gülüyor> Türk Telekom'un faturasını ödüyormuşsun gibi kart bilgilerini giriyorsun ve bu mesela bir hackerlık oluyor. Aslında e, arkadaşım burada anlattığı şey bu mesela Deep Web'deki ilk evreye girdikten sonra katalog gibi falan filan muhabbetleri hı. oldu. Orada Sazana bu Orada, tarzında söyledi. Aynen öyle. Oradaki insanlar artık şeydir. E, Lamer diyorlar onlara. Hı -hı. Yani bunlar aslında hack bilmeyen ve insanları kandırmaya yönelik bir tür dolandırıcılık yani. E peki abi bir şey söyleyeceğim. Mesela... Ee, çok iyi hackerlar bu Lamer'ların Deep Web'e ilk girişte insanları sazanlamasına neden izin veriyorlar. Ee, orada da şey mi? Ya, onu... Hani Deep Web'e normal insan, e, hani sistemsel bir bilgi, normal insandan kastım hani hackerlığa dair herhangi bir bilgisi olmayan insan giriyorsa, üstüne üstlük buraya da para yatırıyorsa bırak yatırsın bana ne mi diyor mesela yani. Mesela mantığını Çünkü soruyorum sadece. Şimdi bu mesela bizim Deep Web dediğimiz ya da dark Web dediğimiz nokta bir tane alan değil. Yani Tor Browser'la ya da farklı bir VPN ağıyla bağlandığım bir nokta değil. Birçok farklı varyasyonu var ve sonuçta bu işin içerisinde olan onlara yardım etmiş oluyor. Çünkü kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri bu tarz şeyleri o ağ içerisinde herhangi birisi alıyorsa bunlar bir log kaydıyla yönlendiriliyor. Yani bir sunucunun üzerinden sentezlenerek gittiği için... Onlara, da, onların da bir noktada işine yarıyor. Anladım. Merdiven olarak, aslında basamak olarak kullanılıyor onlar. Anladım, anladım, anladım. Şimdi e, daha iyi oturdu. Abi çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Çok sağ ol. E, herhangi bir noktada Rica e, bu videoyu zaten izlemeye devam edeceğiz. Herhangi bir noktasında e, bir müdahale e, bildirmek istediğin, değiştirmek istediğim bir şey olursa. Chatten yazarsam mutlaka gözüm chatte olacak. Senin yazdığın şeyi öncelikli olarak okurum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Eyvallah sağ ol. Bir de sana bir e, şeyim olacak. Antivirüsler çalışıyor. Öyle mi? Onu da söyleyeyim. Evet. Tamam orada o zaman ben yanlış bilgilendirdim chat'e. Arkadaşlar antivirüsler çalışıyor. Antivirüs... Peki en iyi antivirüs hangisi? Buradan bir öneri de yapalım. Kaydırmalı verelim. Aslında en iyisi diye bir şey yok. Hepsi zaten aynı database üzerinden çalışıyor Yani aynı virüs tipleri üzerinde çalışıyorlar. Ama daha hızlı ve daha çok güncellenen şu anda Bitdefender var. Bir de eset tamam. Note 32 biraz. Endpoint tarafı iyidir. Onun. Tamam. Zaten Bitdefender'ı velo da ben de onu kullanıyorum. Bayağı iyi falan filan demişti. Çok teşekkür ediyoruz abi. Tamamdır. Buradan antivirüsün çalıştığını da söyleyelim. Hacker'larla ilgili bir miktar bilgiye de eriştik. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Ben, Alo. Alo. Değil mi? <gülüyor> Alo. Berkay hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyi sen? İyiyim ben de teşekkür ederim. Hiç eğitim aldın mı bu konuyla ilgili? Abi şu an izlediğin Atıl Samancıoğlu'nun eğitimini aldım ve hala kullanıyorum. Öyle mi? O 250 Aynen. bin kişiye eğitim verdim diyen beyefendi. Aynen öyle. Nasıl peki? Neler öğrendin mesela? İlginç bir hikayen var mı bu yakınlıkla ilgili? Daha iki buçuk ay önce falan aldım. Allah gayet güzel bir şey yani her şeyi öğretiyor gibi bir şey. Yani Aha. üç tane kursu var. Ben daha ilk kurstayım. Aha. Ama bayağı şey öğrendim gibiyim yani. Peki şu anda mesela neler yapabilirsin? Sallıyorum ee, istediğin herhangi birinin Instagram hesabını veya Twitter hesabını kanka. veya şu bu busunu patır kütüre ekleyebilir misin? Ama sen birazcık beyaz şapkalı yakınsın yani benim anladığım ya kadarıyla. Mi? Abi hiç denemedim ama yapabileceğimi inanıyorum şahsen. Anladım. Peki sen birazcık daha aslında siber güvenlik alanı altında mı e, eğitim aldın daha çok? Aynen ben siber güvenlik alanında eğitim aldım. Onu da alma sebebim zaten şey, e, bilişim okuyorum. Aha. Böyle ne bileyim her şeyde bir şeyim olsun, fikrim olsun diye aldım. Ama zaten Bu de benim, ilerlemeye benim düşündüğüm kadarıyla şöyle bir şey. Zaten eğer ki e, nasıl hacklendiğini bilmezsen bir şeyin nasıl koruyacağını da bilemezsin. Anladın mı? Evet yani... evet zaten şöyle bir şey var. İşin yani siber güvenlikçiler önce hacker olarak şey yapıyorlar ya Önce hacker oluyorlar sonra bu işin savunmasına geçiyorlar falan Oradan para kazanıyorlar Yani önce asıl mevzuyu biliyorlar ondan sonra zaten savunma tarafına geçiyorlar Zaten anlattıklarına, anlattıklarına dayanarak çoğu kişi de öyle yapmış burada anlatanlardan Aynen E peki var mı peki bize anlatabileceğin şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu diyebileceğin bir hikaye Yoksa e, confidential hikayeler mi bunlar? ya hikayem yok bir şey yapmadım daha da yani şey yapabileceklerim onu söylerim ne ne yapabilirim mesela ne bileyim senin evinin yanına yanına gelip Aha. yani seni biraz tanıyıp internet tanı ekleyebileceğimi düşünüyorum yani ekleyebilirim anladım anladım ama düşünüyorsun ama... sadece değil mi yani öyle bir niyetim ya. yok Niyetim yok ama <gülüyor> yani biliyorum, ne? yapabilirim. Anladım, anladım, anladım. Peki Berkay, çok teşekkür ederiz. Konuştukça konuşma tehlikeli yerlere doğru gidiyor. Berkay abi, buraya gelme abi. tamam mı? Bak korkutma beni. <gülüyor> yok yok, şaka yapıyorum. Yatmadan ee, kapısının önüne falan bakıyor, değil mi? <gülüyor> ben Söyle Berkay. Bir şey diyeceğim. De, de tabii ki. Abi benim bana açsanız ya. <gülüyor> Sen ballı mısın? Manlıyım abi. Arkadaşlar Berkay bana bir açalım da çünkü hani <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıntı <gülüyor> çıkmasın <gülüyor> Berkayla ile ilgili. Ortak ban saçmam. E, tamam. Onu ya. o zaman, onu o zaman Esra ile beraber halledelim. Ee, Ama ben onu daha önce yazdım abi cevap verdi de açmadı Esra, ya. Esra sen bir Berkay'la o konuyu bir konuşun bakalım siz e, orada bir ortak paydada buluşalım. Berkay çok teşekkür ediyorum. Ben bir saniye bir saniye ha. bir saniye evet, evet, Berkay tamam. bir mesaj attık bandanmış malsın yanım sana. Berkay sana yazıklar olsun ya, yani. Abi hayır bak şöyle bir şey var. Sana yazdığımı da kimse kanıtlayamaz ki. Ben iki chatten birine yazdım. Ha. Sadece hayır. ne bileyim teklememişindir yani. Peki, ay, peki, peki samimi samimi soruyorum. Gerçekten samimi soruyorum. Ama senden de samimi cevap istiyorum. Tamam evet. Samimiyetine dayanalım hep beraber. Malsını bana mı yazdın? Abi <gülüyor> 6 ay önce bandlanmışım. Nereden hatırlayayım kime yazdım ya? Ya hayır hatırlarsın berkay şimdi yapma ya. Verkay koparma bizi aman. <gülüyor> ay, tamam <gülüyor> %60 sana yazmış olabilirim. Hı? Ama yüzde de yazmamın ihtimalim var. Anladım ben sen hala hala hatır hatırlamıyorsun. hatırlamıyorsun. <gülüyor> Ama bir şey diyeyim mi? Abi bütün yayınlarını izliyorum. Şimdi anlamamış olsaydım bir tane uygaç delim vardı yani. Öyle bir şey var. O da çok koyuyor. Tamam o zaman Esra ile bu konuyu tartışmak üzere. Ee, sizlere alt odaya doğru uğurluyorum. Berkay çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Umarım Esra'yı ikna edip banını da açtırabilirsin. Görüşmek üzere çok sağ ol. Rica ederim abi. Teşekkürler. Ses <gülüyor> <gülüyor> sen ney deniyorsun ya? Sen neyi deniyorsun ya? Göktan Güvercin abi küçükken çektiğim videoyu izler misin demiş. Ne o? Hepimizden arkadaşlar ben Bana katman gibi gözüküyor ama hadi bakalım bir kanmakla başlıyor açıkça söylemek gerekirse. Evet tekrar abilerimize bir geri dönelim. %90'a. Mesela sosyal medya hesaplarımızdan da <gülüyor> biri de diyor ki çocuğa söylerseniz ya barını kendi açsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir olay olsa çoktan açardı bence. Abi ne yatay şirket neler dikkat etmesi ne? Çocuk gelip şey diyormuş, değil mi Discord'da? ''İlla ekletecen Esra kendini <gülüyor> falan diyormuş. <gülüyor> <be>. <gülüyor>